Merhaba sevgili Webtekno takipçileri, yepyeni bir 2 dakikada teknoloji bölümüyle karşınızdayız. Bu videomuzda konuğumuz telefon düşerken adeta dört tarafından bacak gibi açılan şu enteresan kılıf. Şimdi arkadaşlar bundan bir 5-6 sene öncesine kadar bu telefon düşürme meselesi o kadar büyük bir dert değildi. Ama şimdilerde arkadaşlar bilmem kaç bin TL verdiğimiz telefonların yere düşmesi bize büyük bir sıkıntı. İşte Almanya'da Aalen Üniversitesi'nde okuyan değerli kardeşimiz mühendis Philip Frenzel bu derdi içine büyük bir dert olarak edinmiş ve belki de bu zamana kadar görmüş olduğumuz en kullanışlı kılıf olan bu dört bacaklı kılıfı icat etmiş. Şimdi arkadaşlar günümüzde de bazı kılıflar telefonu çok sağlam koruduğunu edebiliyor. Fakat bu kılıfları kullanabilmek için telefonlarımızın estetik özelliklerinden ve tasarımından feragat etmemiz gerekiyor. Muhtemelen bu Frenzel'in kılıfının da böyle bir negatif etkisi var. Şimdi arkadaşlar Frenzel'in ilk projesi aslında telefonun etrafında aniden beliren hava yastıklarıydı. Fakat aklınıza arabalardaki eğirbeklerden gelsin bu hava yastığı bir kere açıldığı zaman tekrar topanlanması çok zor. Hatta işlemin yerine getirip getiremeyeceği de belirsiz. İşte de arkadaşlar bu eğirbek fikrinden vazgeçiyor ve telefonun iki yüzünde arka Kalı toplam 2'şer adet olmak üzere 8 tane bacağı kılıfına ekliyor. Yani sonuç olarak telefon yere düşeceği zaman düştüğünü anlıyor ve 4 bacaklı bir kedi gibi tık diye bacaklarının üstüne düşüyor. Şimdi arkadaşlar biliyorum nereden satın alabiliriz, nereden satın alabiliriz diyeceksiniz. Ürün şu anda bir prototiple yalnızca bir adet iPhone 6'da deneniyor. Frenzel'in kendisi bütçe arıyor, seri üretime geçecek falan filan. Kılıfı da arkadaşlar 3D yazıcıyla birlikte yapıyor. Şöyle bir toparlayayım sizlere. Olay şu arkadaşlar, kılıf düşerken sensörler düştüğünü anlıyor dört bacak gibi çık diye veriyor ve telefonunuz yere düşmüyor. Bu arada arkadaşlar, Frenzel bu ürününe AD adını vermiş. Açılımı da aktif koruma demek. Kendisini tebrik ediyoruz. Tam bir mühendis ismi. Arkadaşlar, artık içeriğimizin sonuna doğru yavaş yavaş geliyoruz. Merak ettiğim şey şu, acaba aramızda bu tarz zihni sinir fikirleri olan kaç kişi var? Fikirlerini yoruma yazarlarsa sevinirim. Anketimizde hemen şurada, ürünü beğendiniz mi, alır mıydınız? Bunu merak ediyorum. Böyle iki dakikayı 5-10 saniye geçtiysem de kusuruma bakmayın. Hadi hoşçakalın, görüşürüz. Her iki tarafımda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka web tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.